Herkese merhaba, Sanma'da hoş geldiniz. Ben Emire. Bugün sizlerle tonikleme adımından devam ediyoruz. Tonikler cildimizin nem seviyesini dengeleyen ürünler kısaca diyebilir miyiz? Acaba bir de bu cilde kalan atıklardan arından? Evet, bunu söyleyebiliriz. Ama günümüzde eskiden olduğundan farklı olarak e, tıpkı kremlerde ya da diğer ürünlerde olduğu gibi cildin farklı ihtiyaçlarına yönelik pek çok seçenek bulman e, seçenek sahibi olan ürünler artık tonikler. Ee, ben de bugün sizlere şu güzel kullanmış oldum şu anda. Sanırım dördüncü ya da beşinci şişem olan şu üründen bahsedeceğim. Laneige Advanced Effector. Clear C Advanced Effector. İçerisinde %92,5 süpürber ekstrat bulunduruyor. Yani işte bu Yavan Mersin'i gibi çalıgiller ailesinden pek çok yüksek antioksidan içeren e, meyve ekstratına sahip. Öyle ifade edeyim. Bu da onun normal C vitaminlerinden 4 kat daha etkili kılıyor. Çok daha hızlı sonuç almanızı sağlıyor. Kutusunda niye saklıyorum? Çünkü C vitamini çok çabuk havadan, ışıktan etkileniyor. Dolayısıyla ben de bunu kutusunda saklayıp dolabımda kuru bir ortamda muhafaza ediyorum. Banyoda falan saklamanızı tavsiye etmem. Bir de yanında böyle kutusunda kendi pamuğuyla geliyor. Tırtıklı bir pamuğu var böyle. Bir tarafı tırtıklı. Bir tarafı da düz. Ben tırtıklı tarafını kullanmayı seviyorum. Daha psikolojik olarak rahatlatıyor mu değil bilemedim. Ya da şöyle de kullanabilirsiniz. Göstereyim hemen. Ama bu şekilde çok hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü ürün e, su gibi olduğu için hemen dedik yerlere akıp gider yani. Böyle bu arada kullandığınız ürünleri mutlaka cildinizin ya boynunuza da mutlaka sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü o da tıpkı yüzümüz gibi her şeyden etkileniyor. Her şeye maruz kalıyor. Gelelim bu ürünün içeriklerine. Bunun içinde bol C vitamini, meyve ekstratı falan filan var dedik zaten. Nansinamide, adenosin, gliserin pek çok güzel içeriğe sahip ee, ve bu e, yaşlı, kırışıklık bakımı yapıyor. Sivilcelere etki ediyor, gözeneklerinizi sıklaştırıyor, bu mat cildiniz varsa parlaklık vermesini sağlıyor. İşte doğum lekesidir, güneşten gelen lekelerdir, bunların hepsinden kurtulmamız için çok büyük bir destek sağlıyor. Ee, atladığım bir şey var mı? Varsa da biraz sonra gelir diye düşünüyorum. Bunların hepsini yapıyor. Kendi cildimde neler gözlemledim derseniz ben de siyah noktaların çok hızlı azaldığını gördüm. Düzenli kullandığım dönemde. Bu aralar düzenli kullanmıyorum, itiraf ediyorum. Ee, bu aralar daha çok böyle e, yanımda sürekli taşıdığım küçük bir ürün var. Ben çok severim. Böyle tester değil de deneme boyu ürünleri. Şöyle bir 15-25'likler. Her yere onlarla giderim. Böyle çantada falan. Sürekli de kullanırım. Onlar yanımda olduğu için pek buna e, giremedim. Fırsatım böyle rahat rahat yayıyla bakım yapacağım bir zamanım varsa kesinlikle bunu kullanıyorum. Ama size e, ben diyelim ki lekeli bir cildiniz vardır ve bu lekeden kurtulmak amacıyla bu ürünü alıyorsunuzdur. O zaman bu ürünü adam gibi kullanın derim. Sabah akşam kullanın. Şimdi benim cildimin lekesi yok. E, yani bunu alıp, bu amaçla alıp kullanırsam, düzenli kullanmazsam doğal olarak sonuç göremem. Hani bunu alıp kullanma amacınıza göre mesela gözenekten şikayet edip bu ürünü alıyorsan o zaman sabah akşam düzenli kullanırsın ki sonuç göresin. Bu ürünlerde sadece bu ürün değil her üründe normalde bir etki görmek istiyorsanız minimum 2 ay beklemenizi tavsiye ederim ki ürün yavaş yavaş etki etmeye başlar. O zaman neyin ne olduğunu az çok anlarsınız. Ama benim bunu tavsiye ettiğim insanlar genelde 2 haftaya falan dönüş yapıyorlar. Ve ben çok şaşırıyorum. Bu kadar hızlı etki ediyor olmasına. Ee, benim sizlerden aldığım dönüşler, bu arada bu almış olduğum dönüşleri sizlerde Sanşat'ın e, hikayeler kısmından Nenaş, Clear, C diye bakarsanız göreceksiniz. E, cilt tekelerine etki eden pek çok insan var. Gözeneklerinin sıklaştığını söyleyen mat cilt, e, solgun ciltlerinin... Ee, parlak eskisinden daha güzel olduğunu söyleyen var. Siyah noktalarının tıpkı benim söylemiş olduğum gibi çok daha hızlı azaldığını söyleyenler var. Var da var. Yani çok güzel etkili bir ürün. Ben bunu pamuğa sıkıp 20 dakika beklettiğim zaman sivilcenin üzerinde bu arada şu an sivilcem var ama bir türlü başını göstermediği için müdahale edemiyorum kendisine. Ee, daha hızlı bir şekilde sivilcelerin kurumasını sağlıyor yer 20 dakika bekletmek istemiyorum ben, normal kullanacağım diyorsanız o zaman da sivilcenin böyle daha rahat geçmesini sağlıyor ve e, şu hani bazı sivilceler çukur falan bırakır ya yüzümüzde işte onun olmamasını sağlıyor. Aynı zamanda sivilce lekelerinizin gitmesini sağlıyor. güneş şey karşı gündüz korumasında, ya yani gündüz rutininde kullandığınızda güneşe karşı ekstra bakım sağlıyor. Yani koruma sağlıyor anlamında. Ya Pek çok etkisi var. C vitamininin ne olduğunu, cilde faydalarının ne olduğunu yazarsanız artık bununla ilgili her şeyi e, bulabilirsiniz. Zaten C vitamini biliyorsunuz vücudumuzda bulunmuyor. Yemek olarak da vücudumuzun vitamini an alması anlamında da sürekli takviye ediyoruz bunu. Mandalinin, ceviz vs.lerden. Besin olarak yani cildimizin de besine ihtiyacı olduğu için... E, bu aynı zamanda hani şu şey yaşlanma karşıtı bakım yapıyor diyoruz ya. C vitamini bu kolajen sentezini de artırıyor. Tetikliyorlar öyle. Ve pek çok açıdan faydalı. Cildinizde mutlaka aleneje olacak diye bir şey yok. Güzel bir e, C vitamini rutininizde olmasını tavsiye ederim. Ben etkilerini gördükten sonra şimdi kendime C vitamini, krem, serum falan filan da bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Artık Hera'nın ben size gösterene kadar... <gülüyor> Piyasadan kaldırmış olduğu bir ürünü var. White Program Hydrating Water diye. Ama ben saklamış olduğum için size göstermek istedim. Ben bunun setini almıştım tatile giderken yanıma. Çok güzel bir e, parlaklık vermişti set cildime. E, ekstra bir şey görünce dedim hemen komple seti al, aldım. Ama bitirmedim. Çünkü benim oralarda çok kullandığım e, Heracel Essence vardı. O varken de elim pek başka bir şeye gitmez. E, bunu şu an kullanıyorum çünkü onu kullanmıyorum İkisini bir arada kullanacağım ama öyle karar verdim bu aralar çünkü e, bunun etkisi farklı onun etkisi farklı o zamanlar bunun pek bilincinde değilmişim e, bir de Hera'ya aşık bir insan olduğum için sanırım birazcık aslında en çok sevdiğim marka olan Nanaja Ara vermiş gibi bir şey olmuş diye düşünüyorum e, sonra ha bunun etkilerini söylemedim sonra ciğoma derken ve bu da tıpkı şimdi olduğu gibi farklı içeriklere sahip olsa da cili onarma, nemlendirme e, ve de whitening etkisi var şu beyazlatma dediğimiz. Whitening etkisi falan yok. Hani düzenli kullanmadın nereden biliyorsun derseniz düzenli kullanmış olduğum zaman da şişi, bu son şişeyi düzenli kullanmıyor oluşum e, bunun etkilerini bilmiyor anlamına getirmez beni daha önceki şişelerde düzenli kullandığım dönemler olmasaydı şu siyah nokta etkisini fark edemezdim. Öyle söyleyeyim size. Whitening diye bir şey yok. Ben cildimin whitening yani beyazlatma etkisi olan bir şey nasıl söylesem? Ben cildimin beyazlamasını falan istemiyorum. Oldu renginden memnunum. Hepinizin de öyle olmasını temenni ederim. Olduğumuz gibi güzeliz bence. Ve bu ürün whitening beyazlatmak dese de bu ürün cildi parlatıyor. Brightening, parlaklık demek anlamında kastetmeleri daha mantıklı olurdu bunu. Şimdi bu güzel ürünü severek kullandığım cilim gerçekten şundan çok daha fazla nemlendirdi. Ama e, bunu almazdım tekrar. Almadım da zaten. Bu varken içerikleri ne kadar farklı da olsa bunu tercih ederdim daima. Gerçekten etkili bir ürün çünkü. Fos değil ve de sonunda E White Head Fover Liquids 7 yani eee kozetsin HC 7 %7 oranında HC içeren e, beyaz lekelere etkenen ürünü ya AHA öncelikle cildi nazikçe soyan bir madde bu cildin renk tonu eşitsiz, yani dedik ya şundaki cilt ton eşitsizliklerine iyi geliyor. Tıpkı onda olduğu gibi bu ürün de öyle, yani E da de öyle. Cilt ton eşitsizliklerini etki ediyor. yavaş yavaş cildi soyuyor ve ciltte varsa çukurluklar onların hafif hafif gitmesini sağlıyor. Hafif hafif diyorum çünkü bir çukurluğu asitle geçirmeniz mümkün değil. Bunun için doktora gitmeniz gerekir. Çok yüzeysel bir e, şey yapabilir, etki eder. Öyle söyleyeyim. Bunu kullanan pek çok insan beyaz noktalarını etki ettiğini söylüyor. Bu beyaz noktalardan kasıt nedir bilmiyorum. Ama cildin, ya bunun içinde Nantislamide var tıpkı e, bu üründe olduğu gibi ve o devin gösterdiğim Hera'da olduğu gibi. E, listede ya içerikleri gerçekten temiz, güzel. E, benim tanıdığım, kullanan pek çok ve seven pek çok insan olduğu için Türkiye'deki blogerlerden güvendiğim ve aynı zamanda uluslararası da çok sevilen bir markadır. COSELX tıpkı Linaj gibi. O yüzden merak edip almıştım zamanında. Şu kadar da kullandım. Görebileceksiniz. Şöyle göstereyim. Ama bana e, olumlu etki etmedi. Çünkü benim cildim gerçekten hassasın da ötesinde bir hassaslığa sahip. Mesela cildimde gözümün e, şu gözümü sanıyorum şu an yok. E, bazen şurada bir kırmızılık oluyor. O yıllardır öyle canı isteyince geliyor, hava soğuksa ortaya çıkıyor, e, stres değişsem falan oluşuyor. Böyle bir takılır kendi kendine, sonra yok olurdu. Yani benim e, tek müdahalem Sisa sürmek oluyor. Çünkü Sisa benim onarıcı kremim, ne olursa oraya sürüyorum Sisa'yı, sivilce olsun, ne olursa olsun. Yani benim kurtarıcım diyeyim. E, Sisa sürünce rahatladığını psikolojik olarak belki de düşünüyorum ama yani benim böyle e, enteresan, kendi kafasına göre takılan bir cildim var. Ve o cilt bunu sevmedi. Ee, ben bunu inat edip şu kadar kullanana kadar e, yüzüm her seferinde yanıyordu böyle. Pancar gibi kızarıyordum. Hatta ablam kızıyordu artık sürme diye. Ama ben inat ediyordum. Ama sonunda ne oldu? Cildim böyle bayağı bilimliğiniz kahverengi kabuk tuttu. Sanki düşüp de yerin kanıtınca kabuk bağlar gibi. O zaman mecbur. Hani artık bırakmak zorunda olduğumu kabul ettim. Ve artık bırakayım yani kullanmıyorum. Şu anda e, bu ürün... Hala piyasada satılıyor. Ambalajı değişti. Ben çok eski zamanlarda almıştım bunu. Yani 3 yıl falan, 4 yıl olacak herhalde. Çok eski derken. Ee, hani ben aslında çok istemiştim bunu kullanabilmeyi. Çünkü asitli üründe de kullanmak istiyorum. Ve de herkes tarafından bilinen bir marka olduğu için tercih edeceğim bir markaydı. Fakat bana bu sanıyorum %7 oranı fazla geldiği için kullanamadım. Ama bana iyi gelmemesi size iyi gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Pek çok seven insan var paylaştığım gibi. Uluslararası da çok güzel yorumlar alan bir üründür. O yüzden e, tavsiye ederim COSERX markasının bu ürününü. Böyle e, cildinizin, cilt tonunuzun eşitlenmesi açısından falan. E, tıpkı bunda olduğu gibi olmasa da daha farklı etkilerden yardımcı olacaktır. Bunun da soyucu etkisi olduğu için yine kırışıklıklarınıza falan etki edecektir. Ee, kendi cildimle etkisini göremesem de tavsiye ederim. Bu arada asitlere başlıyorsanız %7 ile değil de daha düşük oranlarla başlamanızı tavsiye ederim. Ben daha önce Laneige'inkini kullanıyordum. Çok düşüktü içerisinde. %1 bile değildi sanırım. Çok güzel etki ediyordu. Bu %7 fazla geldi. Herhalde ondan böyle oldu. Aa, şu an düşünüyorum da gene almayı istiyorum. Ee, yüksek içerikliler var. Onları da denemek istiyorum ama... Bu çok iyi bir markadan olacak. Sanırım bir de küçük boyları falan varsa önce alıp deneyeceğim öyle büyük boyunu alacağım. Yoksa e, şunda olduğu gibi ürün çöpe gidecek demektir. E, yani böyle siz alabilirsiniz. Türkiye'de de satılıyor zaten. E, ben güvenilir olması açısından yani cildimin tepkimesinin ne olduğunu anlamış olduğum için güvenilirlikten kastım. Ve de e, çok yüksek oranda içermiş olduğu şu %92,5'tan kastım. C vitaminini ekstra e, kaliteli hale getirdimleri, şu meyve ekstratlarıyla falan filan gibi detaylardan dolayı, cildimi rahatlatmasından dolayı kendi adıma bunu tavsiye ediyorum. Yani e, kendi kullandıklarımdan diyeyim. Bunu da tavsiye ediyorum. Eğer cildiniz tepkime vermiyorsa... İyi bir ürün. Yani bana iyi gelmedi diye onu kötülemeyeceğim. O anlamda demek istiyorum. Bu da benim kullandığım olarak tavsiye ediyorum. Bunu almak isterseniz SunShot'a gelebilirsiniz. Ee, SunShot'ı takip almayı bu arada unutmayın. Ee, aslında sanki söyleyeceğim şeyler var da unutmuşum gibi hissediyorum. O kadar çok video çektim ki bunu yapabileceğim diye sonunda umarım olmuştur diye düşünüyorum. Yeniden hatırladığım şeyler varsa ilerleyen videolarda yine ben bunu kullanmaya devam edeceğim için paylaşırım sizinle. Sorun olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Siz de eğer kullandıysanız yorum yaparsanız sevinirim. Ürünü almak isterseniz sunshat'a bekliyorum. Ee, videomu beğendiyseniz e, sunshat'a yani sunshat'a yani sunshat'a abone olmayı unutmayın lütfen ve like yapmayı da unutmayın. Ee, bu benim ikinci videom ama aslında ben bu videoyu defalarca çektim. Çok güzel olmuştu bir tanesi ama çok... Bunu almışım böyle konuşurken. Hani size bahsetmiştim benim fobik durumum var kamera ile ilgili diye. Ama ben bunu yenmeye çalışıyorum şu anda. Bence daha iyi oluyor sanki. Bilemiyorum size nasıl yansıyor Ben şu an daha rahat hissediyorum konuşurken kendimi. Sadece şu hızlı konuşma olayımı biraz torpilemem lazım. Onu da konuşurken fark ediyorsunuz Arada duraksıyorum falan böyle. Ee, yoksa motora bağlıyorum anlamamız imkansız gibi bir şey olabilirdi. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sonraki videoyla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.